Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleriyle, 81 ilimizde yatay mimari ve mahalle konseptine uygun 100 bin yeni sosyal konut projeleri kapsamında yer alan Siirt Merkez Evren Mahallesi Toplu Konut Projesi'nin kural çekilişlerine hoş geldiniz. Değerli Siirtliler, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde Çekilişlerimiz seyircisiz olarak noter huzurunda canlı yayınlarımızda sizlere ulaştırılmaktadır. Projemize geçmeden önce kurağıt çekilişlerimize adetler hakkında bilgi vermek istiyorum. 2 artı 1, 70 konutumuz için toplam başvurumuz 99 adettir. Kategorileri şu şekildedir. 7 adet engelli kategorisi başvurusu bulunmaktadır. Kontenjan gereği kont adedinin %5'i engelli kategorisine ayrıldığı için... 7 adet başvuru içerisinden öncelikli olarak 4 hak sahibi belirleyeceğiz. Ardından kalan 3 başvurumuzu 92 diğer kategorisine ekleyip, diğer kategorisinde kalan 66 kontenjanımızın hak sahibini belirleyeceğiz ve engelli kategorisine ikinci bir şans vermiş olacağız. 3 artı 1'de 30 konutumuz bulunmakta üretimi gerçekleşecek. Toplam başvurumuz 343 adettir. 2 adet şehit ailesi kategorisi başvurusu bulunmaktadır. Kontenjan gereği kont adedinin %10'da şehit hallerimiz ayrıldığı için buradaki iki başvurumuz kuraya girmeden hak sahibi olmuştur. İsimlerini ekrana yansıtacağız. 3 artı burada engelli kategorisiyle devam edeceğiz. 31 adet engelli kategorisi başvurusu bulunmaktadır. 2 adet kontenjan vardır burada da öncelikli olarak. 310 adet de diğer kategorisi bulunmaktadır. Çekilişlerimizi Ankara 15. Noterliği denetiminde gerçekleştiriyoruz. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra bugün akşam saatlerinde toplu konutlarımızın resmi internet sitesinden ilan edilecektir. Sayın noterim hazırsak iki artı bir çekilişimizde Siirt Merkez Evren Mahallesi projemizin çekilişlerine başlıyoruz. 2 artı bir konut tipiyle başlıyoruz. 70 konutumuz var. Şu anda kavanozumuza engelli kategorisindeki 7 başvurumuzu noterimiz yerleştirdi. Dört hak sahibi belirleyeceğiz efendim. Evet ilk ismi şu anda noter yetkililerimiz gösteriyor. Kameralarımızda Sebiha Onuk. Niyazi Şanlı. basit Aydın. Evet, 7 başvurumuzun olduğu kavanozdan 4 hak sahibi belirliyoruz. Kontenjan gereği konta yüzde %5'i engelli kategorisine ayrılıyor. Kendi alanında hak sahibi belirleniyor. Dördüncü isim ve son isim Hanife Hanife Doroğlu. Evet, değerli siirtler, engelli kategorisini sonlandırdık. 2 Şimdi diğer kategorisine geçiyoruz. Engelli kategorisinden kalan 3 başvurumuzun diğer kategorisi 92 başvuruyla birleştiriyoruz. E toplamda kalan geriye kalan 66 konutumuzun iki artı birdeki hak sahibini belirleyeceğiz. Kavanozumuz hazır. Noterimiz şu anda diğer kategorisindeki ilk ismi belirledi. Ara arada yine kameralarımıza çıkan isimleri noter yetkililerimiz gösteriyor. Sabır Ekik. Alaaddin Dayan. Toplamda 70 hak sahibi belireceğiz 2 artı 1'de. Fırat Timurtaş, İhsan Erol, engelli kategorisinden, Ahmet Şen, Ercan Güngör, Hacı Erdoğan, Özcan Özdemir, Mahsun Kısırık, Recep Yardım, Kıymet Ertaş, Rıdvan Sekin, Mehmet Asım Aslan, Yusuf Gürbüz, Cengiz İlbaş, Vedat Başkurt, Muazzez Kayaalp, Nurettin Yıldırım, Yunus Bekrek, Mehmet Nesim Kol, Büşra Çevik, Fibra Barbarasoğlu, Fidan Aydoğan, Nahide Şahin, Siirt Merkez Evren Mahallesi Toplu Konut Projesi'nin iki artı bir kura çekilişini gerçekleştiriyoruz şu anda. Toplamda 70 ak sahibi belirleyeceğiz. Fidan Aydoğan dedik, Nahide Şahin dedik. Abdulhakim Oğurtay, Rıdvan Ay, Suat Turhan, Nezir Körpe, Hasan Demir, Nazlı Çelik, Önder Sekin, Şafak Aydın, Mehmet Şirin Demir, Şükran Öztanık. Musa Kaplan. Evet 40. hak sahibimiz Siirt Merkez Evren Mahallesi projemizde Mehmet Aksu. Oldu efendim. Sizlerin de ekranınızda ara ara noter yetkililerimiz isimleri gösteriyor. Emine İnan. Ercan Aslancı Fatma Kaplan Mahmut Başar Rıdvan Pelen Vedat Şen Hüfzullah Sezgin Emin Yardım Saatlerimiz 15'i gösterdiğinde Siirt Kurtalan Projemizin kura çekilişini Gerçekleştireceğiz Şu anda Siirt Merkez Projemizin kura çekilişini gerçekleştiriyoruz Hüftullah Sezgin Dedik Emin Yardım İbrahim Tunç Halit Çeker, Mehmet Demir Saliha Aşkara Leyla Dayan Turan Yılmaz Ömer Çetinkol, Abdülhatif Kaygısuz, Yusuf Dündar, Fevzi Aydemir, İdris Dündar, Dilek Yardım, Supiye Süzgün, Yahya Palan, Engin Özbey, Murat Erol, Bedrettin Epik, evet son 5 hak sahibi iki artı birde. Hasan Beştaş, Harun Şen. Serkan Kara son iki isim. Murat Pelen ve 2 artı 1 de son hak sahibi SİİRT Merkez Evren Projemizde. Şu anda ismi de kameralarımızda yansıyor. Ekranlarınızdan görebiliyorsunuz. Sakine Cerenoğlu değerli SİİRT'liler. 2 artı 1 kural çekilişimiz sona erdi. Şimdi 3 artı 1 projemizin kural çekilişine geçiyoruz. 30 konutumuz var. Toplam başvurumuz 343 adet. İki adet şehit ailesi başvurumuz var. Burada kurağa girmeden hak sahibi oldu. Birazdan isimleri ekranlarınıza gelecek. 31 adet engelli kategorisiyle devam edeceğiz biz kurağımıza. 3 Burada da 31 hak sahibinden iki isim belirleyeceğiz. Evet şu anda isimleri ekranınıza yansıyan şehit ailelerimizin aktarmak istiyorum. Cevat Şen, Mehmet Emin Şen. Hak sahibi oldular. Kuraya girmeden kontenjan gereği hayırlı uğurlu olsun kendilerine. Evet 31 hmm. adet engelli kategorisinden 2 kontenjanımız var. 2 isim belirleyecek noter yetkililerimiz. Öncelikli olarak kendi alanında kuraya giriyor engelli kategorisi. Semra Küskü. İlk hak sahibi engelli kategorisinde. ikinci hak sahibi. Evet o isimde şu anda notari yetkililerimiz ekrana gösteriyor kameralarımıza. Serdar Nas oldu. Evet şimdi kalan 29 başvuru üzerine engelli kategorisinden kalan 29 başvuru üzerine 310 diğer kategorisi başvurusunu ekliyoruz. Ve 3 artı 1'deki diğer kategorisi kurağımıza geçiyoruz. Kalan 26 kontenjanımızın hak sahibini belirleyeceğiz efendim. Yayınlarımıza yeni giren vatandaşlarımız için hatırlatmakta fayda var. Kura sonuçları toplu konti idaresinin resmi internet sitesinden bu akşam saatlerinde ilan edilecek. Yine başka illerle alakalı projelerimizin kura tarihleri için yine resmi internet sitemizden duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz bilgilendirmelere. Evet, diğer kategorisindeki 3 artı 1'deki hak sahibi Ahmet Beyazıt Abbasioğlu. Beyhan Bülbül. Hüseyin Adar. Toplamda 30 konutumuz var. Siyirt Merkez Evren Mahallesi 3 artı 1 konut tipinde 30 hak sahibi belirleyeceğiz. Hüseyin aydar dedik, Hüseyin Adar dedik, özür dilerim. Esra Alevcan, Sekine Arslan, Levent Butur, onuncak sahibi oldu. Refik Yılmaz, Sinan Aksu, Abdullah Elçiçek, Osman Yanık. Leyla Baysal. Evet ara ara çıkan başvuruları, isimleri nota yetkililerimiz kameramıza gösterip ekranlarımıza yansımasına sebep oluyor. Mahmut Tekin. Mehmet Sait Tutar. Abdülalim Sevgi 18. ak sahibi oldu. 19. ak sahibi Ali Sadak. 20. hak sahibimiz Halis Tunç. Son 10 isim 3 artı 1'de. Kasım Öner. Rıdvan İşlek. Tahir Taptık. Abdurrahman Taş. Nazım Erdoğan. Son 5 hak sahibi. Siyirt Merkez Evren Mahallesi 3 artı 1 konu tipinde. Yusuf Aktaş İsmail adı güzel. Feremez Çelik son iki hak sahibini belirliyoruz. Ahmet Özçelik ve son isim İbrahim Halil Özdemir oldu. Değerli Siyirtliler, Siirt Merkez Evren Mahallesi toplu konut projemizin kura çekilişlerini bitirdik. Hak sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Saatlerimiz 15'i gösterdiğinde Siirt Kurtalan projemizin kura çekilişleri için biz burada olacağız. Sağlıklı, hayırlı günler diliyorum. İyi bayramlar.